Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta bomba gibi gelişmeler var. Cuma gün çekiyoruz bu hafta ve çok acayip şeyler oldu bu hafta evet, ya. Evet, en acayipini az önce öğrendik. Evet, az önce 5 dakika <gülüyor> önce öğrendik. PlayStation 5'in Türkiye fiyatı belli oldu arkadaşlar. Evet, merak edilen bir unsurdu. PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak diye aslında genel kanı Xbox Series X ile aynı olacağı yönündeydi arkadaşlar ama Sony Türkiye büyük bir çalım attı bence Microsoft Türkiye ekibine ve 1000 lira falan daha ucuz. 1000 liradan mi? da ucuz ya. 9500 lira. civarında diye hatırlamıyorsam. 9300 liraydı. 9300, 9300 bu 8300. Tam evet, 1000 lira. tam 1000 lira. Ee, Kişiselik bu arkadaşlar şey diskli versiyonu yani dijital versiyon falan da değil. PlayStation 5'in dışarıda 499 dolara satılan diskli versiyonu ülkemizde 8500. 200, 299 TL'ye satılacak ee, bu gerçekten bence önemli bir gelişmeydi evet. ki dijital versiyon daha da ucuz olacaktır muhtemelen orada 7000-7500 7500 olmaz hatta bence bir 7300 soğan ne yaparlar onda o 100 dolar derler ki Türkiye'de de 1000 lira, bin lira daha ucuz olsun Tabii şöyle ufak bir not vermişlerdi şeyde gelen basın mülteninde hani satışa sunulduğu tarihlere Göre fiyat değişebilir gibisinden ufak bir evet. <gülüyor> oraya bir parantez vermişler. Yani yarın dolar 10 lira olur, 11 lira olursa ya, fiyatta ufak de Bence de demişlerdir. Bunlar yeni bir vergi vergi çıkarttı <gülüyor> şimdi. Biz de aynı Microsoft tabi açıklayıp geri çekmiş olmayalım. Şöyle ufak bir notu oraya ekleyelim demişler arkadaşlar. Dolayısıyla eğer Kasım ayına kadar yeni bir vergi gelmezse, e, döviz kurlarında da böyle bir uçma olmazsa, ki ben öyle bir uçma olacağını beklemiyorum o kadar kısa bir süre içerisinde, bir e, muhtemelen işte 8300 liraya, liraya satışa sunulacaktır. Diskli versiyon, disksiz versiyon ise yani dijital versiyon ise biraz daha ucuz olacaktır. O da bir 7000 lira falan olacaktır diye tahmin ediyorum. Vallahi ben işte bende Xbox var, sende PlayStation. Satayım mı? Geçeyim mi acaba? Ya Osman. Xbox... Bırak mı diyorsun? Xbox ne bileyim yani bilgisayar varken ben Xbox'ı çok böyle şey bulmuyorum ya. Yani. Ha hani güzel. Game Pass, Xbox alırsam ben Game Pass için alırım. Hani, Onda da bir sürü bedava oyun vesaire olması güzel bir şey, malum ülkemizde oyunlar. Bugün işte bir çekime gittik teknoloji mağazasına, öyle geziniyordum ben de orada. Baktım FIFA 21'in fiyatı 749 lira dedim. 749 lira bir tane oyun ya. Bir oyun 749 lira üzdü beni açıkçası. Onları hiç girmeyelim ya. Dedim, i̇şte, yani tripod aldık biz şimdi, hatta onu da çekiyoruz. Ee video kafasıyla beraber işte 8900 liraya aldık ki en ucuzu o. Bu da bir indirimli fiyat arkadaşlar yani. biliyorsunuz Amazon Prime, Prime vardı. vardı. Evet evet biraz da ondan bahsedelim ya Prime Day oldu, baya olay oldu. oldu. Baya olay oldu, Hı. şundan olay oldu aslında. Ee, Birçok kişi zaten hani indirime girecek olan ürünler az çok belliydi, onları sepetine eklemişti bir gün öncesinden. Fakat Gel genel işte. şey, <gülüyor> yani sitenin çöpme bir şey, bir de hani her üründe beklenildiği kadar olmadı ya da işte bu dışarıdaki gibi ne bileyim bir Almanya'daki gibi Amerika'daki gibi indirim olmadı. %3, %5, %7'ydi. Evet, evet. yani ufak ufak indirimler vardı arkadaşlar. Öyle çok büyük ama yoktu. Yoktu. Bazı nadir olan ürünlerde vardı. İşte %40, %50 çok nadirdi. Eee onlar içinde yani site de çöktü ama yine de demek ki alan i̇şte bir şeyler Biz de almış. Amazon Prime'den aldık tripodu. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Hani bir şeyler aldım. Bir Aslan... şeyler aldık yani <gülüyor> Amazon Prime'dan. Tabii asıl bir haberimiz daha var. Biliyorsunuz bu hafta içinde tanıtıldı. Apple. 13 13 Ekim'de tanıtım oldu. Apple iPhone 12 modellerini tanıttı. Aslında modeller hakkında Be, konuşacak çok, çok bir şey yaptı. Yani. Ya, Her şeyi bildiği modeller. Ben Apple'ın çevreci tutumunu takdir ettim. Evet. Ben yani şaşkın. Şarj, <gülüyor> <gülüyor> şarj adaptörünü kutudan çıkaramaları gerçekten evet. Müthiş bir çözümdür çevre için özellikle. İnşallah diğer şeylere örnek olmaz bu yani üreticilerde. Android de. tarafındaki üreticilerde inşallah biz de çevreyi koruyacağız diye. Yok şöyle, ben aslında şöyle katılıyorum çevrecilik tarafındaki duruma. Biz, şu anda biz takılıyoruz Apple'la dalga geçiyoruz ama. E, <gülüyor> hani fiyatı uygun hale getirse, ben Bu <gülüyor> benim için güzel bir şey. Ben mi? de şöyle düşünüyorum. Ya ben şunu şey yapıyorum. Ha, tamam şarj adaptörü madem çıkartacaksın. Madem bunun çevrecilik için olduğunu iddia ediyorsun. Kardeşim o zaman şarj adaptörlü bir kutu da yap. Evet. Hani de evet. ki ben şarj adaptörlü yaptım ama hani benim müşterilerim çevreci olduğuna ben inanıyorum. Böyle bir de şarj adaptörsüz kutumuz var. Çevreye yani, zarar vermek istemiyorsanız bunu alın. Üstelik ikisi de aynı fiyat. Ha ikisi aynı olmasın mesela ben ona da razıyım bu arada. Hani mesela benim evde bile 4-5 tane adaptörü var eyvallah. Ama hani e, adaptörü koymadım ben. O zaman fiyatını 100 lira ucuz yap. At örnek veriyorum. Çünkü Apple'ın adaptörleri kabruları da pahalı. Evet ya da bir form doldursun Kulaklığı. mesela bu telefonu alanlar. Ne bileyim içinden bir kod çıksın, Heh, ücretsiz olarak olsun. temin et yani. Hani o kodu girince şeye, evet. Apple kontrolü ücretsiz olarak göndereceğiz de. Eğer ihtiyacınız olursa, hani bir tane adaptör hakkınız bizde saklı duruyor de. Evet, yani, Amerikan şirketi bunlar. Amerikan şirketlerinin böyle yani ya, kârlılığı hedefleyen hareketler bunlar. Ya, Çünkü böyle bir de insanları kandırıyor gibime geliyor. Hep böyle bir bahaneler arkasına sunuyor. Bir de şimdi şöyle düşün mesela Osman buradan Apple'ın elde edeceği gelir sadece ve sadece e, kablo, işte kulaklığı koymadım, adaptörü koymadım diye bir tek kablo çıkıyor, şarj kablosu. Apple şöyle de bir kar ediyor, kutuyu da incelttiği için taşıma maliyeti düşüyor. Yani lojistikte çok ciddi kar ediyor. Evet. Aynı kamyonla örnek veriyorum İki telefon taşıyacağını dört telefon dört taşır hale geliyor. Yani aslında e, karını aslında maksimize ediyor ki bu aslında biraz da Tim Cook'un operasyon adamı olmasından geliyor. Ben daha önce hep söylemiştim. Steve Jobs'un hayatını anlatan resmi onaylı bir kitabı var, o kitapta anlatıyor bunları. Steve Jobs şu şunu kullanıyor. Kim Cook diyor, operasyon adamıdır diyor. İşte böyle hani tabiri caizse sinekten yağ çıkaracak operasyonlarla kutuyu küçültüyor. İçine şey de koymuyor, hem oradan kar edecek hem kutudan kar edecek. Düşünsene yani inanılmaz bir, yani bir de bunu bir tane kutu için düşünme. Adam milyonlarca kutu Tabii üretiyor. Tabii canım yani mesela 2020'nin sonuna kadar Hani 30-40 milyon telefon satmayı evet. planlıyorlar yani. yani. O yüzden e, vallahi Tim Cook artık parasına para katacak, Apple öyle. Adam sahibi olmadı halde en zengin evet. adamlar arasında. Evet evet. <gülüyor> yani Jeff Bezos'tan sonra falan sonra geliyor adam. Düşün Mark Zuckerberg, Jeff Bezos listede adam da var. Kim yani, Tim Cook sahibi değil, dükkanın yani, yani. İşte diyorum ya, <gülüyor> ya sahibi olmadı halde iyi bir para kazancı sağlamış. Herhalde ikramiye eylemi ne yapıyorsa bu, bu sene şunu yok falan. Onlar tabii hisse olayı falan, falan filan var ya hissedeyi falan da veriyorlar. Allah bereket versin. Kimsenin malınla yani, mülkünde gözümüz yok yani. Malınla mülkünde gözümüz yoktu. Böyle bizim de bir şarj alım vardı. Ona da göz dikmeseler değildi. <gülüyor> Ay olur, evet. Ama yapacak bir şey yok şu reddeden sonra. Oyun tarafında ne var haftada? Oyun mi? tarafında bu hafta çok bir şey yok açıkçası. Açık FIFA, FIFA, FIFA çıktı galiba. Anasıl yani tırt gari. Ya Tırt demeyelim de hani FIFA'yı seviyorsanız yani 20 başarılı oldu diyorsanız de aynı başarıda arkadaşlar ki ama şunu belirtmek istiyorum hani son böyle 2010 yok 2004'ten beri en düşük inceleme puanını aldı. Bunun sebebi de hani ben geçiş dönemi olduğuna inanıyorum. PlayStation 5'e, Xbox Series X'e yani yeni nesile bir geçiş süreci olduğu için muhtemelen elektronik arts çok fazla da sallamadı. Bir de şey sorun oldu değil mi? Pandemiden dolayı dolu oldu mesela birçok marka da. Yapmak bir, isteyen yaptı. Birçok marka da onu yaptı. Şu an ama mesela ya. Two Case atıyorum. Adamlar hem bu nesil için yaptı oyunu, yeni nesil için de öyle yaptılar. Hmm. Yani yapmak isteyen yaptı. E, normalde zaten Call of Duty olsun, işte Assassin's Creed serisi olsun. Bunlar hep Kasım'da çıkacak. Yine Kasım'da çıkacaklar. Yine göreceğiz yani bu oyunları Kasım'da. Dolayısıyla ben pandeminin oyun sektörünü çok fazla etkilediğini Düşünmüş. düşünmüyorum açıkçası. Evet haftanın teknoloji gündemi böyleydi. Bu arada şunu da duyurusunu yapalım. Bizi takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Teşekkür ederiz. YouTube'da önümüzdeki hafta iki tane canlı yayınımız olacak arkadaşlar. Geçen hafta duyurusunu yapmıştım ben. Canlı yayınlar başlayacak demiştim ve başlıyor. Birinci canlı yayınımız 20 Ekim'de olacak. Ne tanıtılıyor Osman? Realme 7, 7 Pro. Pro. Evet. Geliyor. İkinci lansmanımız ise, canlı yayınımız ise Huawei Mate 40 lansmanı olacak. Biz de onu orada anlatacağız, konuşacağız, göstereceğiz. Ve mi? en önemlisi... Sana bırakıyorum onu. Yok yok sen. Hadi ben söyleyeyim. <gülüyor> En önemlisi de şu arkadaşlar, bu lansmanların her ikisinde de hediyeli çekilişimiz olacak. Birinde kulaklık veriyoruz, diğerinde de yani Realme'de bir kulaklık vereceğiz. Ee, Huawei lansmanında ise hem kulaklık hem, hem de, de sıkı durun akıllı saat. akıllı saat veriyoruz. Huawei Watch Fit vereceğiz. Takipte kalın, onların bilgilerini teknolojoku.com adresinden sizlere duyuracağız arkadaşlar. Çok güzel hediyeler var, bunların devamı da gelecek bak, da o da yetmedi üzerine bir, de... bir de büyük bir çekilişimiz büyük oldu. Bir çekilişimiz. Ama onu ne yapacağız arkadaşlar? Bugüne kadar incelediğimiz bazı ürünler vardı. Dedik ki bu ürünleri takipçilerimize hediye edelim. Onun için de bir çekiliş gerçekleştireceğiz. Bu çekilişte de birden fazla ürünü sizlerle paylaştıracağız arkadaşlar. Evet. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok yoğundu teknoloji gündemimiz. Sizler için değerlendirmeye çalıştık. Osman'la beraber... Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alarda takip edebilirsiniz. Hediyeli canlı yanımızı kaçırmayın bu arada. Onu son kez bir kez daha hatırlatayım. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir de ben bir şey demek istiyorum, hoşçakalın demeden önce. Aha. Geçtiğimiz haftalarda hep kötü haberler verdik. Zam zam zam. Hmm. Bu hafta ilk defa hmm. iyi bir haber verdik. Evet. Bak. Güzel haberler vardı. PlayStation'ın var. fiyatı yüksek bekleniyor. Dedik artık. ki o 1000 lira düşük yani. Ama yani, yani. <gülüyor> 8300 lira e az bir para değil bu arada. Az evet. değil artık yani. şimdi Alıştık 300 beklerken. 10.300 olsaydı yine evet. diyecektik ki bu haftada arkadaşlar. <gülüyor> Kötü haber var. <gülüyor> Kötü haberler sırada. Ama bu hafta iyi haber verdiğimiz için en azından iyi denilebilecek haberler verdiğimiz için mutluyuz, umutluyuz diyelim. Ben de bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.